23 20 Temmuz 2020 İzmir Bergama Kurfallı'dayız yanımızda rekor gübre yaprak gübresi müşterimiz Güngör Lindor, Lindor. ve e, komşu tarlamızda Mehmet abi burada e, yaprak gübremizi ikinci uygulaması yapıldı daha önce bir uygulama yapıldıktan sonra bir çekim yapmıştık Evet sonrasında tekrar e, buraya geldik e, Bakırçay Bergama Bakırçay Ziraattan Dinçer Bey de birlikte saha kontrollerimize devam ediyoruz. Neler oldu ikinci uygulamadan sonra? İkinci uygulamadan sonra daha bu pamuk şu anda 13 Mayıs 8 Lodos çeşidinde. Evet. Daha bir kez su uygulaması yaptık. Yani bugün 23 Temmuz. Evet. Başka sulama da yapmadık. Şu anda da pamuk, pamukta su ihtiyacı da yok. Yani şimdi gördüğümüz kadar bitkinin canlılığı güzel, pamuk güzel. Şöyle gösterelim. Yakına gelelim. Gösterin, anlatın siz. Valla taraklanma koza yaptı şu anda. Koza da taraklanma da güzel. Evet yani şu anki durumu çok itibariyle çok iyi. Şu anda iyi. Şimdi yan, komşu, yan tarla şey, komşumuz var mesela. Siz, Mehmet abi. 27 Nisan de evet. yaptınız. Siz şu ana kadar 3 üç sulama. 3. sulamayı suluyor. Şu mesela. an 3. sulamayı suluyor. Burada tek sulamayla bugüne kadar geldi. Dinçer Bey, var mısın? Burada söylemek istediğiniz gözlem yapıyorsunuz. Evet. Yani e, bu tarlaya rekor gübre sağlar üstten hiçbir bitki besleme kullanmadık. Kullanılmadı. Üstten bir herhangi bir besleme Başka kullanmadık. Hiç, sadece e, rekor gübreyi kullandık. Evet. E, şimdi beş, 4, 5 4-5 çeşit bitki besleme Hı. kullandıran arkadaşlarımız var. Evet. Yani, onlar, yani tek bir ürünle burada evet, e, ilaç gördüm. olarak da şey girmedik. Şu anda sadece tarak atmasın diye ligüs tespit ettik. Evet. Ligüs ilacı attıracağız. Onun haricinde yani e, rekor kübreyi kullanmak, zirahi mücadele ilacı kullanımını da azaltıyor. Şimdi bitki stresi olmadığı zaman güçlü, güçlü, güçlü bünyede güçlü hastalık da gelmediği gibi Hı. öyle bir ilaç kullanmaya zaten ihtiyaç duyulmuyor. Siz evet. neler söylersiniz? Şimdi, Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim. Pamukta pamuğunuz çok temiz. Temiz. Şey yok kırmızı örümcek yok. Evet. Mallık yok. Evet. Şu anda yani biz balık ilacı attık. Şu an dönemi değil mi bunların? Evet, yani bizim pamuklarda hafif bir balık var. Biz attık bir ikinci suda balık. Kırmızı örümcek attık. Ama şu andaki bu pamuk çok temiz. Peki çatallanması, taraklanması konusunda? Bana göre çok güzel. Çok i̇deal. güzel. Yani bana göre ideal. Yani yapılan, şu andaki yapılan tek uygulamalı rekor bir evet. ikinci ee, uygulaması yapıldı burada iki kere. işe her ne işe yani yapılan. Tek yani rekor ürünü. Te, evet. Tek kademeli yapılan ve bir sulu olan bir mahsul bana göre çok güzel. Çok güzel diyorsunuz. Evet, bana göre güzel. 6 yani. Temmuz. İkinci uygulama yapıldı. İkinci yapıl. uygulamamız 6 Temmuz 2020'de. Var mı eklemek istediğiniz görüşlerinizi belirtmek istediğiniz. Zaten mahsul ekliyor kendini. E, üreticilerimiz var. E, videolarımızda bazen yorum yapıyorlar. Diyorlar ki ya tek sulamada olur mu? Biz şu kadar suluyoruz. Bunun gerçek olmadığını düşünüyorlar. Kesinlikle. Ee, da, Komşum Bergama, da burada. Bergama, Bergama kurfallı. Zaten komşumuz Mehmet Komşum abi. Komşum benim, işte benim. Şu an belki sesi geliyor. Tır tır tır motor yani çalışıyor, çalışıyor. Traktör ama çalışıyor. Ama buraya bir uygulama. Bir uygulama yaptık. Yapıldı. Şimdi sonuç itibariyle bu gözlemimizde bugün. Ee, kırmızı yorumcek yok. balık görmüyoruz. Yok. Ha, Karaklanma, bir, koza tutulma iyi. Şunu da söyleyeyim, Rekor gübre bir ilaç değildir. Yani bir e, üstten atılan yaprak kübresidir. Kim sınıfta. Artı taraklanmamız güzel, çiçeklenmemiz güzel. Şu an koza tutumlarımız başlamış. İnşallah sonrasında da bir tekrar daha, bir uygulama da buraya öneriyoruz. Şu an için bir uygulama daha yapacaksınız. Sonucu da beraber gözleyeceğiz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Dinçer Bey? Yani şimdi bak e, şeyde tarla, rekor tarla var ya tabanlarında. Rekor gelişim tarla önümüz. Onu da mesela son atlamış olsaydım. Hı -hı. Daha farklı olacak. Ya zaten e, rekor gübre ağaçının tüm ürünlerini kombine olarak kullanılmasını öneriyoruz. Taban, toprak düzenleyici ürünü, damlama ürünümüz ve yaprak gübresi e, alacağınız en mükemmel sonuçları alacaksınız. E, buradan öncelikle Bergama'ya tüm pamuk üreticilerine tavsiye ediyor musunuz? Pamukla alakalı? Tabi kesinlikle. Gübreyi, Biz geçen yıl bunu Barbunda da denemiştik. Darbunya'da, Barbunya'da? Barbunya'da evet. e, sağlıklı bir Sonuç aldıktan sonra Pamuk'ta da denedik Dinçer Abi'nin sayesinde Ver, dedik veriminiz, ki Veriminiz artmış mıydı orada? Arttı. Arttı. Onu da Kalite hatta şöyle miydi? yapmıştık, hı hı. Yarı, şayetli, kısmına, şayetli. E, yarı kısmına hı. ayırdık, bir kısmına kullandık, bir kısmına kullanmadık. Orada zaten sonucu aldıktan sonra Pamuk'ta da denememizi tavsiye etti. Sonuç meydanda. Biz teşekkür ederiz. Ee, Biz de teşekkür ederiz. Buradan tüm Türkiye tüm Pamuk üreticilerine rekor gübre, rekor gelişim ürünlerimizi kullanmalarını tavsiye ediyoruz alacağınız sonuçlar gördüğünüz videoda izlediğiniz gibi sonuçları göreceksiniz. Buradan herkese selamlarım.